Selam. Sizlere Windorwin firmamızın argesinde yeni geliştirmiş olduğumuz kaynak el maskesini tanıtmak istiyorum. Şöyle biraz yaklaşırsanız ürünümüzün üzerinde kaynak yaparken kaynak dumanlarının, dumanlarının kaynak yapan kişiyi zehirlememesi ve yakmaması için bir fan yerleştirdik. Bu fan sayesinde kaynak dumanı, e, sirkülasyon ile kaynakçıdan uzaklaşıyor. Artı olarak e, kaynakçıların çok iyi bildiği bir sorun yaşanıyordu. E, bu el maskelerimizde e, kararan e, ekranımızdan dolayı e, ilk elektrotu değdireceğimiz zaman e, kaynak yapılacak yere ee, orada bir e, elektronolta gözlerimizi yakalanıp Gözlerimizin feri gidebiliyordu e, Bir sürede e, Gelmiyordu feri Dolayısıyla e, biz şöyle bir çalışma e, Led lambası tasarladık Kaynak makinamızın üst kısmında Bu ayarlanabiliyor manuel olarak e, Kaynak yapacağınız yere ayarlıyorsunuz El maskesi elinizdeyken e, Daha rahat kaynak yapmanızı sağlıyor e, Artı olarak şarjlı olduğundan biz devalt şarjları kullandık maskemizde şarjlı olduğundan dolayı herhangi bir elektrik fişine falan ihtiyacınız olmuyor kaynak dilediğiniz yerde kaynak yapabiliyorsunuz çatılarda herhangi bir istediğiniz noktada kaynak yapabiliyorsunuz ben size şimdi ışıkları kapatarak kaynak elektrotunun nasıl rahat bir şekilde gördüğümüzü göstereceğim. Evet. Gel sen. Kapatalım ışıkları. Evet, şimdi Şurada gördüğünüz gibi kaynak maskesinin iç kısmını görüyorsunuz. Bakınız elektrot çok rahat gözüküyor. Dolayısıyla çok rahat bir kaynak yapılabilecek. Yani gözlerimizin feri sönmeden kaynak elektrot ışınlarına yakalanmadan çok rahat bir şekilde kaynak yapacağız. Yapacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim.